Merhaba sevgili akrep burçları şubat 2022 yorumlarına hoş geldiniz sevgili akrepler. Ocak ayı itibariyle güney ay düğümü burcunuza yerleşti. Kuzey ay düğümü ise tam karşınıza 7. evinizde yerleşti. 2021 senesi zaten e, kova burcu temalarıyla beraber sizin hayatınızı yeniden inşa ettiğiniz köklendirdiğiniz bir sene oldu. 2022 senesi de unutulmaz senelere damga vurmak üzere hazırlanıyor gibi gözüküyor açıkçası. 2022'de en çok konuşulan burçlardan birisi de siz olacaksınız sevgili akrep burçları. Evet yıllık yorumlarda zaten bu detaylardan bahsetmiştim. Merak edenler oynatma listeleri kısmından hem kuzey ay düğümü, boğa, güney ay düğümü, akrep dönemini hem de 2022 yıllık burç yorumlarını dinleyebilirler. Şubat ayı gündemine geçmeden önce kanalımda ilk defa karşılaştıysanız veya henüz abone olmadıysanız Abone olarak desteklerinizi gösterirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ben hemen Şubat 2022 yorumlarıyla başlamak istiyorum. 1 Şubat tarihinde Kova Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay sizin haritanızın 4. evinde etkili olacak sevgili akrep burçları. E zaten 2021 senesinde bu temeye alışkınsınız. Özellikle aileniz, yuvanız, kökleriniz. Yeniden yapılanmak, yeniden doğmak, yeniden inşa olmakla alakalı bir süreçtesiniz. Bu dönemde belki bir çoğunuzun taşınma gündemi, yer değişikliği gündemi, ailevi konularla alakalı yeniliklerle e, ilgilenme gibi süreçler ortaya çıkabilir. E, bunun yanı sıra baktığımız zaman e, aynı zamanda e, burada sanki içsel anlamda da geçmişle aranızdaki bağlantılardan bir nebze uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Bunlarla alakalı yeni gündemler de yine tetikleniyor gibi gözüküyor. 4 Şubat tarihinde... Merkür Retrosu bitecek biliyorsunuz Ocak ayı itibariyle hem Venüs Retro hareketi devam etmekteydi hem de Merkür Retrosu başlamıştı artık 4 Şubat'a kadar bu gergitli ruh hallerinden kurtulup 4 Şubat'tan sonra daha çok rahatlayacağımız bir sürece giriş yapıyoruz. Burada geçmiş ailevi meseleler, yakın akrabalarla alakalı konular, iletişimdeki bir takım aksaklıklar ve problemlerle uğraşmış olabilirsiniz. Şimdi ise bu süreçte artık net bir şekilde ilerliyor olacaksınız. Merkür Retros'un bitmesiyle beraber yapılması gereken hamleleri daha net yapacaksınız. Aile içerisindeki iletişimsizlik bir nebze olsun çözülüyor olacak. Birbirinizi daha rahat anlıyor olacaksınız. Ve taşınma, yer değiştirme, ev alma, satma, kontrat imzalama gibi gündemleriniz de varsa bunlarla alakalı daha pozitif etkileşimler altında olacağınızı da söyleyebilirim. Yine 4 Şubat tarihine geldiğimizde Güneş-Satürn kavuşumu var. Güneş-Satürn 15 derece kova burcunda yine sizin 4. evinizde kavuşacak. Burada özellikle birçok akrep burcu için baba teması veya otorite figürü belki anne de olabilir. Onunla alakalı bir durum ortaya çıkabilir gözüküyor. Belki onunla alakalı bir sorumluluk durumu söz konusu olabilir. Bu konuda sizin mesuliyet almanız gerekebilir. Bunun yanı sıra ev almak, taşınmak, ev satmak gibi büyük bir yatırım yapmak, arsa almak, arazi almak gibi gündemler de var. Sanki uzun vadeli... Bir yatırım yapıyorsunuz veya bir mülkünüzü satışa çıkarıyorsunuz. Bu konuda belki de birçoğunuz uzun sürece yayılan bir yatırım sürecinde de ilgileniyor olabilir. Veya bir evlilik kararı da alabilirsiniz. Keza bu da uzun sürece yayılan sorumluluk isteyen bir dönemdir. Güneş-Satürn kavuşumu bu noktada baktığımızda özellikle aile içerisinde sorumluluk almak, bu noktada harekete geçmek, Aile büyükleri belki ebeveynlerle alakalı gündemlerle uğraşmak, taşınmak, evlenmek, bir karmayı çözmek, geçmiş karmaları temizlemek gibi gündemlerle ilgili e, açıkçası aydınlanmalar yaşatıyor olacak size. 11 Şubat tarihinde Merkür-Plüto kavuşumu var. Bu kavuşum Oğlak Burcu'nda meydana gelecek. Sizin 3. evinizde etkili olacak. Özellikle çok önemli bir haber alacağınızı söyleyebiliriz. 3. ev konuları zaten iletişim konularıdır daha ziyade. Önemli bir haber, önemli bir anlaşma, önemli bir teklif ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun yanı sıra çevrenizin değiştiği, çevresel ilişkilerinizle alakalı sizi dolaylı olarak büyük ölçüde etkileyen olaylarla da karşılaşma ihtimalinizin yüksek olduğunu gösteren bir görünümdür bu kavuşum enerjisi. 14 Şubat tarihinde Plüto ve Ay düğümleri arasında çok güzel bir etkileşim olacak. Plüto burada 27 derece Oğlak Burcu'nda. Kuzey ay düğümü ise 27 derece boğa burcunda bulunmakta. Özellikle 19 Kasım 2021'de meydana gelen ay tutulması yine benzer derecelerde etki göstermişti. Ve burada çok sert etkilerle de muhatap olmuştuk. Çok keskin etkilerle de muhatap olmuştuk. Şimdi ise bu alanı iyileştiren bir enerji söz konusu, dönüştüren bir enerji söz konusu. Sanki 19 Kasım döneminde hayatımızda başlayan gündemlerle ilgili artık bir çözüm yolu buluyoruz gibi bir hal var. Burada sizin haritanıza baktığımız zaman 7. ev ve 3. ev alanlarında bu etkinin meydana geldiğini görüyoruz. Bu da özellikle evlilikle alakalı konular, ortaklıkla alakalı konular bu konuda yapılacak anlaşmalar, sözleşmeler, uzlaşmalar, tekliflerle ilgili olabilir. Bunun yanı sıra bir ortaklık kurmayı düşünüyorsanız, mevcut ortaklarınızı veya evliliğinizi iyileştirmeyi düşünüyorsanız, bununla alakalı da sanki kadarsel bir destek var. Bu alanda sanki ortaklık girişimlerden bir takım destekler göreceksiniz. Partnerinizden, eşinizden veya ortağınızdan destekler göreceksiniz. Ve bu destekler size çok ani haberler şeklinde gelebilir. Belki teklifler şeklinde de gelebilir sevgili akrep burçları. 16 Şubat tarihinde Venüs-Mars kavuşumu var. 16 derece Oğlak burcunda meydana gelecek bu kavuşum. Şimdi Venüs-Mars kavuşumlarını önemsiyorum. Çünkü Venüs'te Mars'ta kişisel gezegenler ve her hareketleri aslında doğrudan bizim ruh dünyamızda tesir uyandırıyor. Venüs biliyorsunuz bizim dişil enerjimizi e, sembolize eden, ikili ilişkileri, aşkı, sevgiyi, güzellikleri sembolize eden bir gezegendir. Mars ise el enerjimizi, e, tutkumuzu, heyecanımızı, girişim yeteneğimizi, cesaretimizi ve rekabetçi yapımızı sembolize eden bir gezegendir. Bu iki enerji e, birbirle kavuştuğu zaman hem birbirinin enerjisini paylaşıyor. E, Öldürmeye çalışıyor hem de bir taraftan birbirinin enerjisini yoğunlaştırıyor. Dolayısıyla bu Venüs Mars kavuşumunu hangi alanda yaşıyorsak burada bir patlama olacak anlamına geliyor. Siz bu enerjiyi üçüncü evinizde yaşayacaksınız sevgili akrep burçları. Şubat ayı itibariyle çok önemli bir teklifle karşılaşma ihtimaliniz var. Çok önemli haberler alabilirsiniz. Bir şekilde aniden karar vermek durumunda kalacağınız süreçlerle muhatap olabilirsiniz. Bunun yanı sıra araba alımı, satımı, çevre değişikliği gibi gündemler de yine tetiklenebilir. Zihniniz çok meşgul, çok kişiyle diyalog halindesiniz ee, ve etrafınızdaki insanların da ciddi anlamda desteğini alacağınızı, desteğini alacağınızı görüyoruz ve e, önemli bir anlaşmaya da imza atabilirsiniz. E, belki bu bir ortaklık e, gündemi de olabilir. Yine 16 Şubat tarihine geldiğimizde Aslan Burcu'nun 28 derecesinde bir dolunay var. Ee, bu dolunaya aynı zamanda ay düğümlerinin de kare görünümü var. Ee, burada tabi e, özellikle sabit burçların biraz daha sert etkileneceğini söyleyebilirim. Bilhassa yükselen veya güneş dereceniz son derecelerde ise akrep burcunun son derecelerinde ise bu etkiyi doğrudan hissedeceksiniz. Ancak bu sert açılarda da her ne kadar gerilim olsa da dönüşüm, değişim ve bir şekilde kırılma noktaları tetiklenecektir kadersel olarak. Bu dolunay sizin haritanızın 10. evinde etkili sevgili akrep burçları. Ay düğümleri de 1 ve 7 aksından kare görünüm yapıyor. Güneş ise 4. evinizde bulunacak. Şimdi bu etkiyle beraber 1, 4, 7 ve 10 gibi köşe noktaların tetiklenmesi hayatınızda çok önemli bir dönemden geçtiğinizi gösteriyor bu dolunay esnasında belki iş değiştireceksiniz belki sektör değiştireceksiniz Belki evliliğinizle alakalı önemli bir gündem olacak. Belki ortaklığınızla alakalı bir gündem olacak. Mekan değiştirecek, çevre değiştirecek olabilirsiniz. Hayatınızın bundan sonraki aşamasında e, önemli e, tabuları yıkacağınız kararlar alabilirsiniz. Yani dengeler değişiyor kısacası. Hayatınızın bugüne kadar ki dinamikleri değişiyor. Dolayısıyla bu alanda e, önemli kırılmalar yaşayacaksınız. Bilhassa dereceleri veriyorum ki tabii e, her akrep burcu aynı oranda etkilenmeyecektir. Bu noktada kişisel doğum haritanızın aldığı etkileri merak ediyorsanız tabii ki özel danışmanlık alabilirsiniz. Ancak genel itibariyle bu evlerde meydana gelecek bu etkileşim. Hele burada bir de kişisel gezegenleriniz varsa bu etkiyi çok daha yoğun bir şekilde hissedeceksiniz. Bilhassa ay düğümlerinin açılarında olaylar çok da bizim hesapladığımız gibi ilerlemeyebiliyor. Olay sistemin müdahalesiyle bir şekilde ceryan ediyor. Bu nedenle çok daha hesaplamadığınız, çok çok da düşünmediğiniz bir alandan değişimler de gündeminize gelebilir. 17 Şubat tarihinde Jüpiter Uranüs eşitleri açısı var. Jüpiter 11 derece Balık Burcunda, Uranüs ise 11 derece Boğa Burcunda bulunmakta. Bu özellikle aşk hayatınıza dair çok güzel bir şansla karşılaşma ihtimalini getiriyor. İlişkinizde devam eden ilişkiniz varsa bu ilişkiye heyecan ve hareketlilik katma adına da bir takım fırsatlar yakalanabilir. Bir çoğunuz adına çocuk sahibi olma çocuklarla alakalı keyifli aktiviteler, daha çok ilişkide eğlenceli e, aktivitelerde bulunmak, biraz daha keyifli e, zamanlar geçirmek üzerine kurulu bir tema olacaktır. E, bunun yanı sıra risk aldığınız bir konudan elde etmiş olduğunuz menfaatler de yine sürpriz bir şekilde karşınıza çıkabilir gözüküyor. 18 Şubat tarihinde Güneş artık balık burcuna geçecek. Güneşin balık burcu geçişiyle beraber... Çok daha keyifli bir döneme giriş yapıyorsunuz, daha çok eğlendiğiniz, daha çok gezdiğiniz, daha çok keyif aldığınız insanlarla vakit geçirdiğiniz bir süreç başlıyor olacak. Aynı zamanda riskli yatırımlarla alakalı gündemler önümüzdeki bir ay boyunca zihninizi meşgul edecek konular arasında gözüküyor. Ayı kapatırken 25 Şubat tarihinde Merkür Uranüs karesi var. Bu kare görünme baktığımız zaman. Özellikle e, iletişimde biraz daha temkinli olmamızın gerekli olduğu bir süreç olacaktır. E, bilhassa evli olan e, akrep burçları partnerleriyle beklenmedik e, kırıcı diyaloglarda bulunabilir. Partnerin özgürleşme ihtiyacı artabilir bu süreçte e, ve buna istinaden ani kararlar alma eğiliminde olabiliriz. Tabi bunlar birkaç günlük etkiler. Dolayısıyla e, bu dönemi daha sakin, e, daha makul bir seviyede geçirmemiz yerinde olacaktır. Ve ay bu enerjilerle de kapanış yapıyor olacak sevgili akrep burçları. Umarım huzurlu, sağlıklı, keyifli bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram instagram.opikusasöreleceği hesabı veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresini kullanabilirsiniz sevgiler.